Sunucu Onur Bey de bu menüye az puan verenlerin, Beyhan veya adaletsiz davranmış olacaklarını söylüyor. 13 Haziran 203. bölüm bomba gibi geliyor. Bakalım yarın neler olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.